10 derecelik bir açı oluşturmamız isteniyor ve burada açıyı oluşturmak için kullanabileceğimiz bir araç var. Ve açıyı ölçebilmemiz için de bir açı ölçer verilmiş. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Önce açı ölçeri buraya koyalım. Ve açının köşesini açı ölçerin merkezine denk getirelim. Yani açının merkezi açı ölçerin merkezinde olsun. Açı ölçeri hareket ettirmek daha kolay, onun için bu şekilde yaptım. Işınlardan birini buraya koyalım. Ve diğerini de 10 derecelik, 10 derecelik bir açı oluşturacak şekilde, evet, buraya koyuyorum. Ve işte oldu, 10 derecelik bir açımız oldu. Bu soruda dikkat etmemiz gereken şey, hangi açının ölçüldüğü. Açı ölçeri kaldırırsak bunu daha iyi gösterebileceğim. İşte bu. Ölçmek istediğimiz, 10 derece olmasını istediğimiz açı. Eğer bu ışınların yerlerini değiştirirsek, açının da yeri değişir ve dıştaki büyük açıyı ölçmeye başlarız. Onun için ölçtüğünüz açıya dikkat edin, bu çok önemli. Şimdi cevabımızı kontrol edelim. Evet, doğruymuş. Güzel. Şimdi ışınların yeri değişseydi ne olurdu ona bakalım. Eğer 10 derecelik açıyı bu şekilde göstermiş olsaydık, bu şekilde göstermiş olsaydık, yanlış cevap vermiş olurduk. Çünkü her ne kadar bu içteki açı 10 derece olsa da, sorunun değerlendireceği açı dıştaki bu büyük açı olacağı için cevabımız yanlış olurdu. Onun için bu soruyu çözerken, bilgisayar programının ölçtüğü, işaretlenmiş açıyı ölçtüğünüze emin olun. Gelin bir tane daha yapalım. Burada da 155 derecelik 155 derecelik bir açı oluşturmamız istenmiş. Bu biraz daha farklı bir soru çünkü bu sefer geniş bir açı oluşturmamız gerekiyor. Yine açı ölçerimizi açının köşesine koyarak başlayalım. Işınlardan birini alalım ve 0 noktasına koyalım. Diğerini de 155 dereceye getirelim. 10 20 30 50, 60, 70, 80, burada bir dik açımız oldu. Ve 90 dereceyi geçince geniş açılara geçmiş olduk. Devam edelim. 100, 110, 120, 130, 140 ve 150. Dikkat edin, buradaki mavi yay istediğim açıyı ölçüyor. Yani dıştaki açıyı ölçmüyoruz. Şimdi açı ölçeri kaldıralım ve kontrol edelim. Bakalım, yanlış yapmışız. Peki, nerede yanlış yaptık? Bizden 155 derecelik bir açı istenmişti. 150 derecelik değil, değil mi? Evet, dikkatsizlik. Hemen düzeltiyorum. 155 derece. Ve şimdi doğru oldu.